Herkese merhaba. Bugün sizlere çok ama çok şık bu ufaktan sesleniyorum ve sizlere çok güzel bir tarifim var. Bugün sizlere çok güzel bir brokoli salatası yapacağım. Yanına da güzel bir et. Yani spor yapıyorsanız spor sonrası. Yürüyüş yaptıysanız eve geldiğinizde sağlıklı bir besin tüketmek hem de lezzetinin de olsun istiyorsanız bence çok uygun bir tarif. Şöyle brokolilerimiz aslında malzemelerimiz inanılmaz basit. Asıl olayımız yapacağımız sosta. Sosumuz çok çok lezzetli. Aslında o bildiğimiz mayonezli hazırlanan bir tane şey vardır ya tavuklu salata vardır ya. Biz o mayonez yerine bugün kefir kullanarak yapacağız. Yani hem çok sağlıklı bir sos hem de brokoli gerçekten en lezzetli haline getireceğiz. Kamera.